Evet arkadaşlar bir videomuza daha hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi yine bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar birinci videomuzda 3 maç oynuyoruz 3 maçı 3 ihtimalle oynadık arkadaşlar bu 3 maçı konti garanti ediyoruz arkadaşlar burada size burada 18 kupon var toplamda 18 kupon oynuyorsunuz 3 maçı 18 kuponda garanti ediyoruz. Tabii 3 maçta bir verdiğiniz parayı çıkaramazsınız. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Siz kendiniz ilk yarı, ikinci yarı iki tane maç seçeceksiniz. 4. 5. maçlar olarak yazacaksınız arkadaşlar. 5 maçta yazdığınızda ben size ilk 3 maçı burada garanti ediyorum. 18 kuponda ilk yarı ikinci yarı 2 iki tane maç eklediğinizde verdiğiniz paranın 4-5 katını alma şansınız var. Şimdi formülümüz şöyle. 22-12-2018 cumartesi günü maçları arkadaşlar. 122 Noğlu maç. Kasımpaşa Beşiktaş. 120 Noğlu maç. West Ham. Watford. Watford. 119. maç. Ve Nevkas'ın Fulheim maçı arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1-0-2. 1-0-2. 3 ihtimal var burada. 1. Çifteşan. 0-2. Yani 3 maçta 3 ihtimalde de burada oynamış oluyoruz. Bunlardan bir tanesi tutar arkadaşlar. Bunu oynadığımız zaman. Şimdi. Ee, devam ediyoruz. Şimdi bakın 122 sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şu birinci maç. 1-1-1-0-0-0-2-2-2 yani 9 kupona böldük arkadaşlar. 3'ün 3'lü kombinasyonu. 120. maç. 1-0-2-1-0-2-1-0-2 119. 2 ihtimalin birincisini oynuyoruz. Bütün kuponlara bunu yazıyoruz. Yukarıdan aşağı 9 tane kupon arkadaşlar burası gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi bu birinci şablonumuzda arkadaşlar. İlk 9 kupondu. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da ikinci 9 kupon. 1, 0, 2 yine. 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 2 çifte şans. Biraz önce 1'i oynamıştık. Şimdi bunu oynayacağız arkadaşlar. Aynen yine yazıyoruz. 122, 1, 1, 1, 122, 0, 0, 0. 122 2 2 2. 121 02 121 02 bakın 121 02. 119 119 şu maç yani şu maç arkadaşlar. 119'u gördüğünüz gibi biraz önce 01 oynamıştım. Şimdi ikinci şans 02 çiftte şanslıyorum. 02 banko yazdık. ikinci 9 da bu arkadaşlar. Şimdi bunların bir tanesi mutlaka tutacak arkadaşlar. Siz bunun altına ilk yarı, ikinci yarı, banko iki tane maç seçeceksiniz. İlk yarı, ikinci yarı yazacaksınız. Bu ganyanlarla onlu ganyanı çarptığımızda 3 misli, 5 misli yazdığınızda 18 kupona ayrı ayrı ee, ne olacak arkadaşlar? Ee, verdiğiniz parayı misli, misli çıkarma şansınız var. Bu sistem makine yapmıyor arkadaşlar. Mecburen bunu kombinasyon yapıp tek tek oynamanız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar işte 22.12.2018 cumartesi. Tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu ilk 9 kuponumuz. Zoom yapabilirsiniz arkadaşlar. Zoom yaparsanız görürsünüz. Bakın tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynısını oynayabilirsiniz. Zaten bunun aynısını oynayacaksınız arkadaşlar. Aynısını oynadıktan sonra da 2 tane maç bulacaksınız. İlk yarı, ikinci yarı bütün bank e, kuponlara o 2 maçı yazacaksınız. 5 maçta 3 garanti. Yani 5 maçta maçı nasıl bulacaksınız? Bulamazsınız. Ama 5 maçta 3 garanti oldu mu 2 maç beklemeniz gerekir arkadaşlar. 18 kupon 3 maç garanti 2 maç ilk yarı ilk yarı ikinci yarı yazın 2 maçı bekleyin arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Zaten bu e, tuttukça arkadaşlar bunları yayınlayacağız. Videolarımız devam edecek. Sağ alttan tıklarsanız bütün videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler, hayırlı işler. Bizi izlemeye devam.